Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. Bugün sizlere Creo Illustriate'in Localization Tool'unu nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Localization Tool'u Illustriate'i açtığınızdaki Tools sekmesi altında görebilirsiniz. Peki, ne işimize yarıyor bu Localization Tool? Illustriate içerisinde oluşturmuş olduğunuz notlar olabilir. Şu an mesela ekrandan da gördüğünüz üzere metrik altı ali anahtar kullanınız. İlk bu cıvataları sökünüz gibi veya işte yüksek sıcaklık, dönen dişliler olabilir. Bu gibi notları farklı bir dile çevirmek istediğinizde yeniden görseli oluşturmanızın önüne geçen bir tool aslında localization tool. Çünkü ben bunu Türkçe olarak hazırladım diyelim kaynak dilim Türkçe olarak ben aynı görselleri bir de İngilizce olarak hazırlayacaksam o zaman bütün notlara gidip bunların tek tek İngilizcesini girmem gerekir bunun yerine Creo Illustriate bize bir Localization Tool sunuyor Localization bölümünü alt panelde göreceksiniz bakın alt paneli açtığınızda Localization diye burada göreceksiniz şu an tabi Illustrate bize default dil seçeneği olarak İngilizceyi verdiğinden dolayı benim oluşturmuş olduğum bütün notlar hem orijinal tekse hem de translated tekse Türkçe olarak görünüyor. Aslında en baştan bu kısmını kaynak dili Türkçe olarak ayarlayabilirdik. İngilizceyi karıştırmazdık bu bölüme. Problem değil. Bunu düzeltebiliriz. Öncelikle Localization Tool'un ayarlar bölümüne giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın mevcut diller arasında Türkçe yok. ben buraya Türkçe dilini oluşturacağım Name e türk istiyorum. kodumuz tr olsun publish name'imiz yine tr olsun veya yine oraya da türk diyelim. çok önemli değil buradaki isimler sadece bu listede yer alacak nasıl görünmesini istediğiniz için giriyorsunuz Peki bu Localization'a neler dahil oluyor? Şu an bakın sadece Not seçeneği seçelim. Yani figürler üzerine oluşturmuş olduğunuz, Callout'larla oluşturmuş olduğunuz Not'lar yalnızca dahil oluyor. Bunun dışında ayrıca eğer ki bir dizi animasyonu oluşturduysanız, Sekunz animasyonu oluşturduysanız, animasyon açıklamalarını ve animasyon isimlerini de dahil edebilirsiniz. Örnek olarak şurada benim bir dizi animasyonum var. Birinci adım ve ikinci adım. iki adımdan oluşan bir dizi animasyon Aynı zamanda bunun üzerinde açıklamalar var. Bakın birinci adımda elcik ve mandiren bölümlerini sökünüz gibi. ikinci adımda 4 aracı civatayı sökerek üst kapı alınız gibi bir açıklama var. Bunları da Localization'a dahil edebiliriz. İşte bunu dahil etmek için Localization Settings bölümünde Step nameleri ve Step Description'ları da buraya dahil etmek istiyorum diye işaretlemeniz gerekiyor. Onlar da görmüş olduğunuz gibi geldi bakın buraya otomatik olarak. Peki... Bu Localization paneline biz elle bir şey ekliyemiyoruz. Hayır elle herhangi bir şey eklemiyoruz buraya. Mesela figürlerimden birine geri döneyim. Ve şöyle sıradan bir not ekleyeyim. Callout'a geliyorum. Bakın zaten eklediğim gibi notun kendi default içeri biliyorsunuz. Double click edit text yazar. Otomatik olarak buraya geldi. Buraya bir not girdim diyelim. Not 1 dedim ismine. Otomatik olarak bu bölümde yerini alacaktır. Yani bu Localization bölümüne siz ekrandan herhangi bir şey eklemiyorsunuz. Oluşturmuş olduğunuz notlar otomatik olarak bu bölüme düşüyor. Peki şimdi dil seçeneklerini nasıl oluşturacağız? Metnimizi nasıl çevireceğiz? Burada şunun altını çizmek istiyorum. Illustrate otomatik olarak herhangi bir çevir yapmıyor. Çeviri dökümanını biz oluşturup tekrar buraya yüklememiz gerekiyor. Çünkü bu Localization'ı görünce sanki Illustrate, otomatik bir dil çevirisi yapıyormuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Hayır, öyle bir uygulama yok. Localization Settings bölümünü açtığımda, şimdi ben kaynak dilimi Türkçe olarak ayarlamak istiyorum. Türkçe az önce oluşturmuştum zaten burada. Bunu Source Language olarak ayarlıyorum burada. Aynı zamanda ben burada İngilizceyi istiyorum. Ha, i̇htiyacınıza bağlı olarak işte Almanca seçebilirsiniz, İspanyolca hangi diller ihtiyacınız varsa buraya ekleyebilirsiniz. Ne olacak bunu ekledikten sonra? Okey dememle birlikte bakın o dil seçenekleri buraya gelecek. Fakat Translated Text dolu mu şu anda? Hayır boş. İspanyolca ve Almanca ekledim bakın. İngilizce dolu görünüyor çünkü ben en başta default olarak İngilizce başladığım için şu anda dolu görünüyor. Aslında bunu düzenleyip tekrar buraya yükleyeceğiz. Kaynak dilimiz ne? Kaynak dilimiz Türkçe olarak zaten burada görünüyor. Peki bu düzenleme işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Çalışmak istediğiniz dilleri seçtikten sonra bunu localization bölümünde bakın export text'i göreceksiniz. Export text butonuna tıklayarak burada yer alan içeriği dışarıya export edeceğim. Mevcut çalışmamın ismini verecektir zaten. Save diyerek kaydediyorum. Ve şöyle masa üstüme kaydettim zaten. Masa üstümde şu isimde kaydetmiştik. Bakalım zip dosyamızın içerisinde neler var? Bakın D E E S E N. Yani bizim dillerimizin kısaltmaları. E N D E E S bakın. Kısaltmalarla geliyor burada. Şimdi İngilizce dokümanı düzenlemek istiyorum diyelim. Aldım bunu zip dosyasından dışarıya. Düzenlemek için en iyi seçeneğiniz Notepad++'ı kullanabilirsiniz. Standart Notepad'le biraz zor olacaktır. Notepad++'la açtıktan sonra bakın zaten aynı içeriği burada da göreceksiniz yani neyi düzenleyeceğini zaten belli ediyor kendisini şöyle bir karşılaştıralım bakın Figure 4 birinci adım ikinci adım alttan başlıyorum şöyle bakalım Figure 4 bakın Source bölümü Target bölümü de Translated olan metni gösteriyor aslında şu anda burası yanlış bunları değiştireceğiz aynı şekilde birinci adım bakın Mesela figür 4'ü zaten değiştirmeyeceğim. figür 4 kalsın. Birinci adım yerine targetta step 1 giriyorum. Step 2 olsun. Diğer bölümleri de hızlıca şöyle düzenleyeceğim. Elcik ve mandiren bölümü sökünüz. Onu değiştirelim şöyle. Tamam. 4 adet civatayı sökünüz. Bunu girelim. Ha Şimdi şu kısım önemli bakın. Burada metin biraz kaymış gibi görünüyor. Bakın source'un başında bir boşluk var. İşte burada bazı karakterler araya girmiş ve source burada bitiyor. Target da aynı şekilde. O şundan kaynaklanıyor. Bakın notu oluştururken diğerleri dümdüz nottu. Şöyle başlamışım sonuna kadar yazmışım. Fakat mesela böyle bir notu yazarken... Dönen dişliler işte ortada yer alsın diye üst bölümde bunu şöyle space ile düzenliyoruz değil mi? Aynı şekilde araya boşluk koyabiliyoruz. Enter'la alt metine geçebiliyoruz. İşte o düzenlemeler orada boşluk olarak görünüyor. Yani translated metnimin de oraya aynı formatta yazılmasını istiyorsam ben eğer zaten nereye yazacağım bunu? Target bölümüne yazacağım. Şu kısımdayım yani. O zaman hiç şu boşluğu silmeden pardon şu başındaki boşluğu silmeden metnimi buraya yazmalıyım. Dönen dişler. Ne yazalım? Rotating gears diyelim. Diğerinde devamı neymiş? Bol kıyafetler giyiyorsanız dikkatli olunuz. Metnimizi değiştirelim. Rotating Var mı başka bunun gibi? Yine metrik altı ali anahtar kullanınız. Burası zaten düz bir metin. Herhangi bir boşluk yok. Yüksek sıcaklık. Burada bakın bir boşluk bırakmışım başında notumu oluştururken. Şöyle o metni de kopyalayayım buradan. Çok fazla vakit almayalım. bu kısmını almayacağım High Temperature koruyucu eldiven giyiniz onu da buraya yazacağım bakalım başka notumuz kaldı mı ilk bu civataları sökünüz demişiz o zaman hemen onu da şöyle alayım metnimden kontrol ediyorum atladım bir yer kaldı mı diye high temperature rotating gears tamam İngilizce dokümanımızın yani İngilizce translate edilmiş metinlerimizi hazırlamış olduk. Bunu kaydediyorum. Ha diyelim ki işte farklı dil için de hazırlıyoruz. Onu da bir göz atalım şöyle. Edit with Notepad++ plus plus diyorum. Şimdi bakın İngilizcede az önce target bölümleri girili olduğu için direkt olarak target'ın arasına yazabilmiştim. Yine aynı formatı burada kullanabilirim. Mesela sadece bir tanesi için göstermelik yazalım. Mesela metrik altı hali anahtar kullanınız. Hemen altına devam edebilirim. Target yazdım. Direkt olarak metnimi yazıyorum. A B C D F D F D F diyelim. Tekrar bir köşeli parantez açtım. Slash'a dikkat edin. Target yazıp köşeli parantezde kapattım. Aslında bu kadar. Bakın benzer şey mesela farklı bir bölüm için de uygulayayım. İlk bu civataları sökünüz demiş. Altına geçeyim. Köşeli parantez. Target. Kapattım köşeli parantezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim buna da. Bölü. Target. Bu kadar. Bunu da kaydettim. Şimdi Illustrate'ime geri dönüyorum. Yapacağım şey teksti içeriye import almak. Masa üstümdeydi. XLF uzantılı dosyalar. Import alacağım diyorum. Önce İngilizcesini import alalım. Okey diyelim. Bakalım İngilizce bölümüne. Bakın girmiş olduğum metinler buraya geldi. Ve dikkat ettiyseniz not otomatik olarak değişti. Ben buradan İngilizceyi seçtiğim zaman. Almanca geldi mi? Gelmedi. Çünkü henüz onu import almadık. Almanca metnimizde import alalım. Bakın 13456. ilk bu civatıları sökünüz diye. Nerede girmişim notu? Evet. Almancayı seçtiğim zaman şöyle denemek için. ABCD ve 123456 diye not girmiştik. Onlar da otomatik olarak geldi. Ve bu uygulamayla neyin önüne geçmiş olduk? Her bir figürde yer alan notların dilini güncellemek için her bir notu tek tek güncelleme zorunluluğundan kurtulmuş olduk. Bunu direkt olarak Localization Tool ile sağlayabiliyoruz. Sadece metin belgesinden translated olan dilimizi düzenleyip tekrar buraya import alıyoruz. Şöyle figürleri tekrar göstereyim. İngilizce seçili. Otomatik olarak değişti. Bakın Türkçeyi seçiyorum. İngilizceyi seçiyorum. Figür 2'ye geldim. Türkçeyi seçiyorum. İngilizceyi seçiyorum. Figür 3'teyim. Türkçesi ve İngilizcesi. Bir de neleri dahil etmiştik. Biz step adımlarını ve step açıklamalarını dahil etmiştik. Onları da bir göz atalım. Step editöre geldim. Tabi bunu animasyon ön izlemesinde göreceksiniz. Buradaki ürün ağacınız üzerinde görmeyeceksiniz. Şöyle preview seconds diyelim. Bakın normalde Türkçe olarak hazırlamış olduğum birinci adım yazıyordu. Ve elcik ve mandreni sökünüz yazıyordu bölümde. İngilizce olarak görüyorum. ikinci adıma geçti. Bunu da açıklamasını ve ismini İngilizce olarak görüyorum. Türkçesini görelim bir de bu bölümde. Türkçeye çevirdim. Tekrar ön izleme aldım. Şimdi Türkçesini görüntülüyorum bakın. Evet bu uygulamamızda... Creo Illustrate'in Localization Tool'unu nasıl kullanacağımızı öğrenmiş olduk. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.